Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bugün size e, saatli MDF tablolarımızın kurulumunu anlatacağız. İlk olarak takoz parçalarının yapıştırma aşamasını size göstereceğim. Şu çift taraflı silikonlu bantlarımızı tek tek şu şekilde yapacağız. Bunların sayıları tam kendine göre. Bu ön yüzüne bir tane bu ön yüzüne yapıştırıyoruz. İyice bastırıyoruz. Çünkü toz olmamasına da dikkat edelim. İyice bastırırsak daha iyi tutar. Bir de aynı şekilde arka yüzüne yapıştıracağız. Bu şekilde. Bunlar silikonlu çift taraflı bantlar. Şu şekilde bastırıyoruz. Şöyle çakmakla da ısıtırsanız çok azıcık daha etkili sonuç alabilirsiniz. Bu şekilde çakmakla ısıtmaya da gerek olmayabilir. Bu şekilde 15 tane parçamız var. Bunların her birine ilk önce... Bu şekilde aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde yine iyice bastırıyoruz. Yine arka yüzüne şu temiz taraflara aynı şekilde bu bantı da yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün parçalara aynı işlemi uyguladık. Arkalı önlü çift taraflı silikonlu bantlara yapıştırdık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Her parçanın arkasını çeviriyoruz. Şu şekilde önce kırmızısını alıyoruz. Üstteki kırmızılığını alacağız. Önce kırmızılarını açıyoruz. Her parçanın bu şekilde. Şuralarda toz olmamasına dikkat ediyoruz. Şu şekilde. Dikdörtgen şeklinde. Başta tam ortaya. Tam ortası olacak şekilde. İyice bastırarak yapıştırıyoruz. Bu tamam. Aynı şekilde ikincisini tam ortaya gelecek şekilde toz olmaması lazım. Bu şekilde iyice bastırarak yapıştırıyoruz. Son parçamızı da en ortaya dibine toz olmayacak şekilde bu şekilde tam orta olacak şekilde yani 3 parça birbirine paralel olacak bu şekilde evet arkadaşlar bütün parçaları gördüğünüz gibi şu şekilde dikey olsun çünkü yükü dikey taşacağı için bütün parçaları görüyorsunuz bu şekilde dikey yapışacak bunlar her parçaya bu şekilde dikey yapıştırdık şu sadece ortasını yan yapıştırdık onu da dikey yapacaktık şu şekilde dikey olacak şimdi saat mekanizmasını takacağız bu şekilde saatimizi şu delikten geçirip şu şekilde şurada sarı vidasıyla birlikte bu şekilde bunu tutturacağız buraya. Bunu iyice sıktığımız zaman bu burada kalacak. Şimdi görüyorsunuz saat arkada artık sabit. Ondan sonra akrep ve yel kovanını takacağız. İlk olarak en küçük parçayı takıyoruz. Bunu tam otur duracak şekilde şu an bu tamam. Sonra ikinci parça yel kovanı güzelce takacağız buraya. Bu şekilde oturacak şekilde bastıracağız. Bu da tamam. En son da saniyemizi takacağız. Bu şekilde bunun içinde delik var. Bu deliğin buradaki demir mekanizmasının içine ayarlayacağız. Şu anda tamam. Tık sesi gelecek oturduğu zaman. Şu an tamam. Bakacağız. Şu an saatimiz hazır. Şimdi tek tek üstteki kırmızı bantlarını sökeceğiz. Yapıştırdığımız takozların. Aynı şekilde diğer bütün parçalarınkileri de sökeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda hazır her şey. Güzelce duvara bastırarak yapıştıracağız. Tam ortalarsanız ilk olarak da orta, orta parçayı yapıştıracağız. Bu şekilde tam hizalı olmasına dikkat edin. Bu şekilde duvara baskı yaptığımız yerlerden Takozların üstünden iyice bastırıyoruz. Şöyle biraz da yaptığınız yere vurursanız sağlam olacaktır. Şu anda tamam iyice bastırdık. Bu şekilde tam izayı tutturmak da önemli. Ve çok da vurmanıza gerek yok. Bu şekilde iyice bastırırsanız. Şu şekilde. Tablomuz hazırdır. Şuradan da saatimizi ayarlayabiliriz. Şu an 8.40 geçiyor.